Selamlar herkese. Ben Emircan. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar var Smelter oynuyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz de like atıp abone olmayı unutmayın ve arkadaşlar bildirimleri açarak bana destek çıkabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim Discord'da bir oda, bir odamız var aslında ve bu odada arkadaşlar içerik tahminleri verebiliyorsunuz bizlere ve arkadaşlar biz de buradan beğendiğimiz içerikleri sizlere video olarak çekiyoruz arkadaşlar ve buradan yani o odadan seçtiğim bazı arkadaşlar içerikler var. Birincisi arkadaşlar War Simulator bu oyunu oynamamı çok istemişler. Ben de arkadaşlar bu oyunu oynayacağım ve nasıl bir şey olduğunu sizlere göstereceğim yani oyun eğlenceli boyunca ben bu oyuna başlamadan önce 5 dakika böyle bir kontrol etmek amacıyla oynadım. Ve oyun harbi güzel. Arkadaşlar oyunun amacını şöyle sizlere anlatayım. Oyunun amacı şu. Ee, düşmanlar var işte. Düşmanları öldürüyorsunuz silahlarla falan. Ve bu öldürdükten sonra upgrade'ler alıp yeni yeni yerlere geçerekten oradaki düşmanları öldürüp oyunu bitirebiliyorsunuz. Bakın şu an zaten burada yeni bir silah var. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi silahlar var. Yakın dövüşçü silahları var. Ranjit yani uzaktan vurmalı var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada fiyatları yazıyor. Armorlar var. Arkadaşlar ve burada da patlayıcılar var Ve arkadaşlar burada da Görev alma mekanı var böyle görüyorsunuz Arkadaşlar 14 tane Bizden düşmanı öldürmemizi istiyor ve buradan da Yeni yere ışınlanabiliyoruz Yeni yerlerin fiyatlarını buradan da görebiliyorsunuz Yani baya bir var arkadaşlar Dediğim gibi bizde şimdi arkadaşlar Düşmanlarımızı öldüreceğiz upgrade'lar alacağız Gideceğiz arkadaşlar güçlendireceğiz Kendimizi ve arkadaşlar Efsane bir video çıkacağını Umuyorum ve İlk önce şunu bakın öldürmekte başlayabilirim arkadaşlar silah cidden baya güzel ve baya OP vuruyor. Bakın böyle sağ tıkla yakınlaştırabiliyorsunuz. Bakın iki mermiye gidiyor zaten yani kolay bir oyun. Bakın ana, evet vurdum. Arkadaşlar yani oyun cidden e, kolay sizlerin de oynamasını tercih ederim. E, biliyorsunuz ki arkadaşlar ben çok Minecraft e, yani Minecraft'ta önerim olacaktı yani daha fazla Minecraft çekecektim. Fakat şu anlık bence yani Roblox'a devam edebiliriz bence yani Birazcık devam edeceğim ve artık hem Minecraft hem de Roblox çekeceğim Şöyle şu adamını vuracağım hemen şöyle Hop şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi en sonunda da bıçak vuruşumuzu yapıp Şöyle arkadaşlar bıçak vuruşumuzu da yapıp bitiriyoruz Yani arkadaşlar cidden oyun baya eğlenceli ve sizlerin oynamasını harbi ve tavsiye ederim vuramadım Şöyle Vurduk arkadaşlar mermimizi istiyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada bir tane tropper var ve Trooper vuracağım şimdi Hop hop hop daha önce vuramadım abi cidden ben kolsuzum ya Şunu da arkadaşlar böyle arkadan vuruyorum Arkadaşlar Adopt Me ile ilgili de videolar istiyorsanız Adopt Me e, ilgili o videolar çekeceğim Şöyle arkadaşlar devam edelim ve bu arada arkadaşlar 3000 aboneye geçtik Fakat ben 3000 aboneye özel bir video çekmedim çünkü arkadaşlar e, 5000 aboneye özel bir video çekmek istiyorum fakat 5000 aboneye daha çok var diyebilirim. Oo, bu arada ilk mermimizi yedik yani. Ben bu oyunda hiç mermi yememiştim. Şimdi yedim. Şöyle arkadaşlar bu da öldürüyoruz ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bakın burada mill tropper denen bir şey var. Ee, şunu da hemen vuruyorum. Anam gel buraya tamamdır. Arkadaşlar görevimiz var dediğimiz gibi. Görevimizde de 14 tane tropper öldürmekmiş. Yani bu silahlı olan arkadaşlardan öldürmek. Öldüreceğiz Şuradan abi hemen bıçaklayalım Bu arada bombayı da göstermedim Bombayı da göstereyim şöyle Bakın arkadaşlar bombayı attım ve Bam gördüğünüz gibi Bombada arkadaşlar böyle DV shotgun'ı artık alabilirsin diyor Bayağı para biriktirdik Şimdi gidelim ve shotgun'ımızı alalım ee, ve arkadaşlar dediğim gibi sizler de artık benim videolarıma da bir like atarsanız sevinirim. Biliyorum birazcık Aktiflik düştü hatta biraz değil bayağı düştü. Bunun sebebi nedir? Arkadaşlar bunun sebebi bedava Robux videoları falan çekmemem. Yani gameplay videoları çekip gelişmek istemem. Bu yüzden arkadaşlar gelişemiyorum. Ama abi cidden bu e, yani en azından bir kitlem de olsa var yani cidden. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle şunları alıp böyle ilerleyeceğim diye bir da aldık arkadaşlar gidice şapkanımızda yargı dağıtacak. Şöyle abi devam edelim tropper'ları falan vuracağız arkadaşlar. Yani dediğim gibi ben böyle videoları çekmeye devam edeceğim. Beni böyle beğenenler arkadaşlar yanımda kalabilirler. Ama yani bence artık böyle videolar daha iyi. Çünkü arkadaşlar yani bedava robux çekip de ne olacak ki? Yani insanlar zaten onlardan evet yani kazanıyorlar o verdiğimiz taktiklerle kazanıyorlar fakat arkadaşlar beni bunun için seviyorlar ve yani ben bundan çok rahatsız oluyorum. Yani beni sevecekler videolarım için sevebilirler yani daha iyi olur bir insanın videolarını sevmek bence daha güzeldir arkadaşlar yani ben buna katılıyorum. Sizlerin görüşünde arkadaşlar yorumlarda merak ediyorum. yorumları yazabilirsiniz. Ve bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki ben Kayra abiyle falan video çekmiştim. Ee, oradan da arkadaşlar güzel bir beğeni geldi. Beğeni attığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Ee, desteklerinizin devamını bekliyorum dostlarım. Umarım destek vermeye devam edersiniz. Şöyle abi devam edelim. Bakın buradan da geldiğimizde abi vuruyoruz adamı. Buradan da bunlar Tekyo bu arada bu silah Evet abi yolar çok güzel ya. Ben bu silahı çok sevdim. Şöyle vuruyorum. Ee, bu arada abi yeni bölgeyi açtıktan sonra videonun sonuna geleceğim. Ee, şöyle e, vuruyorum bayağı gördüğünüz gibi. Bir tane daha vurdum. Devam ediyorum. Hop şunu da vurdum. Şuradan bir kere daha vurdum. Oo bana mermi atarsın ha. Bana mermi atarsın ha. Şöyle, şöyle şunu da vuracağım. Şunu da vuracağım. Hepsini vuracağım indireceğim. Bam. Bam. Evet, gördüğünüz gibi dipten vurunca çok fazla vuruyor. Bak şimdi. Yani dipten vurunca arkadaşlar, aman aman bir vuruşu var. Şöyle, hop, hop. Zaten mermi hızı da dolduruyor. Bam. Gördüğünüz gibi teki yedi. Devam edelim. Şuradan şu anımızı da bir keselim. Gel abi, gel abi, gel abi, gel. Bam. Gördüğünüz gibi teki yedi. Hemen şöyle reset çekelim. Neyimiz? Anla ha burada savaş yazısı yazıyor arkadaşlar yani şu an bir savaşta olduğumuz için e, hangi tarihte savaş olduğunu söylüyor şu an yeni bir tane daha görev aldım ve arkadaşlar diyor ki 15 tane daha troper öldürdü hemen abi biz 15 tane daha troperi öldürüyoruz ondan sonra yeni bölgemizi açıyoruz ve arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz siz de arkadaşlar bunun ikinci bölümünü istiyorsanız bana yazabilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar e, sizlerin yorumlarınızı da okuyorum. Yani yazıp bana belli ederseniz arkadaşlar sizlerin istediği video türlerini de çekerim veya bana Discord'dan içerik de önerebilirsiniz. Arkadaşlar dediğim gibi e, hepinizin içeriklerini açayım çünkü yani ben de zaten içerik kıtlığı çekiyorum ve sizin sayenizde sizlerin istediği videoları çekebilirim ve e, bunları kanalda paylaşabilirim. İstediğiniz türden e, videoları söyleyebilirsiniz yani Robux hariç bence arkadaşlar yani Robuxları çok söylemeyin yani Robux videosu çekesim hiç gelmiyor. Ama yani arada böyle bir, bir iki olaraktan çekebiliriz diye düşünüyorum. Ee, yazmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Hop gördüğünüz gibi vurdum. Ee, ve ben buna oyun dışında arkadaşlar birazcık daha devam edeceğim. Sizlerin canının sıkılmaması için. Yeni bölümü açacağız ve ondan sonra videomuzun sonuna gireceğiz. Şöyle arkadaşlar vuruyorum. Şunu da vuruyorum. Evet arkadaşlar son olarak da bunları vuruyoruz ve görevimizi tamamladık yeni yerimiz açıldı. Şimdi arkadaşlar yeni yerimizi almaya gidelim. Hemen abi ondan sonra videonun sonuna geleceğim. Evet arkadaşlar şöyle hemen görevlerimizi de vereceğim. Bu arada oha! Ve şimdi bir sürü asker var. Askerler dolmuş. Öldüler tamam. Şimdi arkadaşlar görevi zaten biz verdik galiba. Evet görevi verdik. Arkadaşlar yeni yerimize geçiyoruz. Bakın al diyoruz aldık ve geçtik. Gördüğünüz gibi yeni yerimize geçişimizi yaptık ve buradaki askerler daha güçlü. Bunu da arkadaşlar ikinci bölüme ayıracağım. Ee, neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelin. Beni izleyicin çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.